Hepinize tekrarlanma bakışlar ben Arma. Bugün sizinle birlikte bir çekiliş videosu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şöyle bir mevzumuz var. Youtube üyelerimize bundan bundan sonra her ay veya iki ayda bir veya işte haftada bir falan çekiliş yapacağız. Şimdi Youtube üyelerimize sesleniyorum. Efendim boşuna üye olmadınız. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Birçok içeriğe erişiminiz sağlandı. Birçok özellik açıldı sizin için. Bir de bir özellik de bu olacak. Artık çekilişlere siz de katılabileceksiniz. Daha doğrusu çekilişler sizin için düzenlenecek. Bazı özel çekilişler yapılacak. Bunlardan birisi şu an yapılıyor. Yani katılmak isterseniz... Dediğim gibi YouTube üyemiz olursanız en alt seviyedeki üyelikten alsanız dahi çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Ben YouTube üyelerim arasından direkt çekiyorum rastgele bir tane yani çekilişte tabii ki de. E, arkadaşlar Robux satın alırken veya Premium satın alırken benden indirim kazanabilirsiniz YouTube üyelerimiz olarak. E, tabii azlık koşullar gerekiyor falanlara bakarsınız bakarsanız yazıyor zaten. Durum bu şekilde hepinizi bekliyorum YouTube olursanız mükemmel olacak sizin için de benim açımdan da şöyle bir durumumuz da var e, Yeterince YouTube üyesine sahip olduğumuzda güzel içeriklerde gelecek şu anlık ben mesela 10 tane üyemiz var diye güzel içerik yapamıyorum Çünkü 10 kişi için niye içerik yapayım değil mi e, Burada onun yerine işte kaç kişi izliyorsa onlar için yapayım onlar da aradan izlesinler diye geçiyordu fakat 50 100 üyeye ulaştığımızda artık zaten Sonu olmayacak bunun Böyle full pat pat videolar yayınlar gelir Tamamdır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.